Yıldızlara göre paralaks açısını işlediğimiz video üzerine açıklığa kavuşturmak istediğim bir soru var. Bu açı ve şu açının eşit olduğunu nereden biliyoruz? Ya da bir ikiz kenar üçgende bu kenar ile diğer kenarın eşit olduğunu nereden biliyoruz? Önceden çizdiğim örnek için bu geçerliydi. Ama ya burada bir yıldız olsaydı nasıl olurdu? Bu şekilde bakarsak buradaki üçgene ikiz kenar üçgen dememiz zor olur. Bana kalırsa bütün kenarların uzunlukları farklı olan bir çeşit kenar üçgene benziyor. Bu yüzden ekranda görülen trigonometrik işlemlerin bir kullanamayız. Çünkü bu üçgenin bir dik üçgen olduğunu varsaymıyoruz. Eksenimizde olan ve aralarında 6 ay olan bu iki noktayı bir önceki videoda yaptığımız işlemlerle belirleyemezdik. Elimizde bir ikizkenar üçgen varken bunu hesaplamak için aralarında 6 ay fark olan iki nokta seçmeliyiz. Yani yapmak istediğimiz şey, ikizkenar üçgen oluşturan, aralarında 6 ay fark bulunan iki nokta seçmek. Burası Güneş ile diğer yıldız arasındaki mesafe. Biz de Dünya'nın ekseninde ve Güneş'in etrafında olan bir nokta alalım. Ardından 6 ay sonra burada olacak farklı bir nokta daha alalım. Bunu yaptığımızda zaman aralıklarını doğru seçmişsek iki tane ikizkenar üçgenimiz olacak. Bu açının, dik açı olup olmadığını anlamanın en iyi yolu, her iki zaman aralığı için, merkeze göre en büyük uzaklık açısını bulmaktır. Burası, bir yönde en fazla kaydırılmış olan nokta. Altı ilerlediğimizde, diğer yönde en fazla kaydırılmış olacak. Soruya cevaben gözlemin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yazın tam ortasında veya kışın tam ortasında tüm yıldızlar, güneş ve dünya ile ikisi üçgen oluşturmazlar. Ama burada, herhangi bir yıldızın, İkiz kenar üçgen oluşturması için bir yıl süresince aralarında 6 ay olan noktalar seçebiliriz. Umarım bu detaylar yeterince açıklayıcı olmuştur.